Doğruluk, iffet ve namusun ön planda tutulduğu doğu efsanelerinden biridir. 20 yıl geçtiği halde. Devam et. Ülkedeki tüm yılanların ondan çekindiğini bilmiyor. Evet. Fillerden de kuvvetli olduğunu bilmiyor. Dinliyorum devam et. Bugün babasının da. Bütün bildiklerini anlat. Başka bir bildiğin yok mu? Bu işi yalnız ben biliyorum. Bu büyük sır annesi ve büyük baba tarafından saklandı. Sorma cevap ver. Başka bir şey biliyor musun? Çocuğun adını söyleyebilirim ancak. Bu kadar mı? Bu kadar Hakan. Karşılığında sonsuz armağanlar bekliyorsunuz. Siz, siz ne verirseniz razıyım. Çekil. Ağım falan yok. Sefil köle! Çocuğun adını biliyorum ben zaten. Sohrab. Samangan Hakan'ının sonu, iyi bir varis. Hem cesur hem kuvvetli. Eğer Sohrab ve Rüstem dost olurlarsa, bu yöremizin sonu olur. Önlemenin bir çaresini bulmalıyız. Mutlaka bir çare gerek. Bu olay benim de sonum olur. Bir köleden farkım kalmaz. Ve sen armağın bekliyorsun. Bunca yıl sohramı bildiğin halde! Evet, bunca yıl bildiğin halde ağzını açmadın. Bir şey söyleyemezdim Hakan'ım, söz vermiştim. Boğun adamı! Ama neden? Suçum ne? Hatam nerede? Ne yaptım ben? Sen onu bilen tek tanıksın. ...Bugüne kadar onu bilen herkes boğdurulmuş. Senin de sonun bu olacak. Hacı bana Yüce Hakan! Affet beni! Eh. Bir dakika! Kararımı değiştiriyorum. Başka bir yol buldum. Onu başka türlü öldüreceğim. Değersiz beynini köpekler attıracağım. Hayır durun bir dakika! Onun kokuşmuş beyni sınırı köpeklere de geçirir. Başka bir şey yapmalı. Onu parça parça edin ve her parçayı ayrı ayrı toprak altına gömün. Dinleyin, hepiniz beni dinleyin. Benim hiçbir suçum yok. Hayret ki bu melun sır her bileni amansız bir hastalık gibi mahvediyor. Artık herkese dehşet veren bu korkulara bir son vermenin zamanı geldi. Zaloğlu Rüstem'in de sonu bu olacak öldürülecek, evet. Tam yirmi uzun yıl sabırsızlıkla bekledim. Artık genç aslan büyüdü ve gittikçe de kuvvetli. Rüstem'in oğlu ama o da şimdi babası kadar kuvvetli. Kan sudan kalındır ona babasını yaradanına geri gönderecek ama belli olmaz başka bir şey de olabilir. Belki Rüstem ölürken oğlunu da öldürür. O zaman ülkemde hiçbir sıkıntı kalmaz, bütün sorunlar biter. Size bir tavsiye, bir aracı bulur. Yalnız kesin karar vermeden sakın tedbiri elden bırakmayın. Zira rüzgar bir gün babayı bu yüce ulu oğluna çevirebilir. Ha. Akıllı sözler. Bu ikisini de kanlı bir savaşla karşı karşıya getireceğim. Şimdi İran'a saldıracaksın! Henüz pek gençsin. Ama ordularımı sana emanet ediyorum. Başaracağından da hiç kuşkum yok. Sorap, savaşta cesur olduğunu biliyorum. Düşmana bir kaplan gibi saldırıyorsun ve can damarından vuruyorsun. Bir İranlının nasıl yaşadığını biliyorsun. Neden korktuklarını, neden çekindiklerini biliyorsun. Yalnız sakın unutma Rüstem öldürülmeli. Evet sakın unutma Rüstem senin düşmanın. Onu öldürmeden buraya dönmeyeceksin. Çocukken her sabah bu büyük savaşçının hikayesini dinlerdim annemden. Bu yüzden onunla karşılaşmayı çok istiyorum. Ve karşılaşırsam... ...yemin ediyorum onu alt edeceğim. Ne yapacaksın o zaman? Size gerçeği söyleyeyim. Yardım ister merhamet dilenirse kabul eder. Çünkü Rüstem ezilene ezmez. Böyle bir savaşçıya da ancak öyle davranılır. Büyük baban bana vergi ödüyor. Rüstem mahvedildiği anda o da ödüllendirilecek. Eziyerim ummana, güven! Sana iyi bir baba olur, akıllı ve vicdanlı bir adamdır, güven ona! Annem ve büyük babama haber yollayarak Hakan'ımızın bana verdiği şereften söz ettim. Ama verilen emre göre Rüstem'le teke tek dövüşeceksin. Ondan da söz ettin mi? Tabi, ondan da söz ettin. Anneni üzmek büyük bir hata ama... ...Böyle haberler göndermek zorundayım. Ben bir savaşçıyım. Evet, haklısın. Giden haberci emin biri mi? Sadık bir hizmetkar, cesur bir savaşçı. Seni yakalamak zor? Bayağı hızlı mısın? Kutlarım. Ne istiyorsun? Bekletilmekten hiç hoşlanmam. Sohrab'ın sana verdiği mektubu ver. Eğer isteseydim okula girer hemen mektubu alırdım. Senin de gördüğün gibi bir şeytanım, bir iblisim ben. Yok etmek, mahvetmek için varım. Şunu öğrendim ki dünyada en kötü şey var olmakmış. Bunun için insanlara başka türlü davranılması gerektiğini öğrendim. İşte şu anda bir savaşçı olarak karşımdayım ve sen de biliyorsun ki şu anda savaştayız. Ver şu mektubu. Mektubu ancak başımı kestikten sonra alabilirsin. Haber! Nerede haber? <Gülüyor> oh, hepimiz için rahatlatıcı bir şeydi. Güzel, çok güzel. Şimdi hemen vakit geçirmeden mektubu yakalım. Neye gerek var? Gerçek bunun üzerinde. Ne demek istiyorsun? Hayat her şeyin üstündedir. Eğer gözlerimiz zayıf değilse, bize yaklaşmakta olanın... ...Sohrab'ın şerefli annesi olduğunu hemen görürüz. Evet, yanılmamışsın. Tahmin aldım. Gelişiyle bütün planlarımız alt üst olabilir. Haberim bana erişmedi ama bir aksilik olduğunu içimde hissettim ve geldim. Hiçbir karanlık bir ananın yüreğindeki aydınlığı gölgeleyemez. Şimdi bana açık yürekle söyler misin? Seni böyle tehdit eden kötülükler nedir? Bütün sevdiklerim için demiştin. Yalnız beni sevdiğini sanıyordum. Öbürleri kim peki? Kıskandın mı yoksa? Bir soru sordum anne. Lütfen bana gerçeği söyle. Lütfen! Önce sen, sonra baban! Bilmek istiyorum, babam kim? Bu konumdaki işaret ne? Sabırlı ol oğlum! Her şeyi açıklayacağım sana. Baban büyük adamdı ve çok düşmanı vardı. Bu yüzden adını sakladım. Onun adını söylemekten utanıyor musun? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Affet beni anne. Korku ve kuşku yüzünden azap çekiyorum. Bu söylediğin sözler... ...Bana hakaret sayılır. Hayır anne. Şunu söyleyeyim ki... ...Senin baban... ...Çok büyük bir adamdı. Adı neydi? Baban uzun yıllar önce gitmek zorunda kaldığı zaman... Benim ünüme erişinceye kadar onun adını bilmek istemiyorum dedi. O da benimkini bilmesin. Ordularımı İran üzerine süreceğim ve kahraman olacağım. Bu arada Rüstem'le de karşılaşacağım. Hayır! Evet! Sana söz veriyorum ve benimle teke tek dövüşmek zorunda kalacağım. Hayır oğlum sakın! Şimdi Rüstem'i yenebilecek bir güçteyim anne. Bakalım kader hangimizi kahraman ilan edecek. Hayır oğlum! Sana söylemeliyim. Neyi söyleyeceksin? Rüstem... ...senin baban. Binlerce lanet yazın. Biz de... ...başka yollardan başımızın çaresine bakarız. Sohrab, babasının kim olduğunu bilmediğine göre... ...babası da onun kim olduğunu bilmiyor demektir. Her zamankinden kararlıyım. Ordularımı İran üzerine süreceğim. Hakarete uğradığını unutacaktır. Ülkesi çağırınca görevini yapmak zorundadır. Onu savaş meydanında mutlaka bulursun. Ya onu tanıyamazsan? Babamı nerede görsem tanırım anne. Nasıl? Vuruşlarının kuvvetinden. Dövüş sırasında Rüstem sana vurursa düşünme fırsatı bulamazsın. Onu tanımıyorsun. Baban sana verdiği hayatı bir vuruşla bitirebilir. Hayır yanılıyorsun anne. Ben o kadar kolay yutunur bir lokma değilim. Affedersin aptalca konuştum anne. Babama hayatımı seve seve verebilirim. Ben bir eş ve bir anayım. Kocam için de. Oğlum içinde yüreğim titrer. Bize kardeşim yardım edebilir. Ne düşündüğünü söyleyeyim kardeşim. Evet sayın sadrazam. Eskiden Rusya'nı sık sık görürdüm bilirsin. Ara sıra saraydaki ziyafetlerde bir iki bardak bir şeyler içerdik. Ben de yeğenimle sohrapla beraber gideceğim kardeşim. Sağ ol kardeşim. Sen ona destek olursun, ben de baba. Artık bir gün babasıyla buluşacağını emin olabilirim. İçim rahat. İçim rahat olsun. Baba ile oğul arasındaki bulutu dağıtacağım. Ulan. O bir şey bilmiyor. Mandan, askerlerinin savaşa hazır Kur'an orduları üzerimize geliyorlar. Başlarında ünlü Sohrab var. Yanında da Bilgin Uman. O çakalın kalbi sahtekarlık, adilik doldur. Zahir, ne yapabiliriz? Bir süre burada kalalım. Ralkavus'a bir haberci göndererek yardım isteyelim. Şurası gerçek ki onları yardım olmadan durduramayız. Bunlar akıllıca sözler dahir. Senin derdin ne kızım? Yardım dilenip... ...kendimizi küçültecek miyiz? Başka bir yol var mı? Tabii var. Nedir? Onların en iyi savaşçılarını yenersek herkes şaşar kalır. Yanılıyorsun kızım. Eskiden böyle bir gelenek varmış. Taraflar en iyi cengaverlerini karşılaştırıp... ...böylece çok az kan dökerlermiş. Ama o tarihte kaldı. Zamanımızda böyle bir şey yok artık. Biz Sohrabı yensek bile... ...yanında Uman var. Onunla savaşmak zorundayız. Sen aslanı yen, ardından tilki kaçar. Bülünler saklı olabilir Gazi abi. Belki ama Sohrap'la kim karşılaşacak? Ben! Ben! Benim savaşçı kızım. Seninle övünüyorum. Ama onunla... ...kardeşim karşılaşmalı. Pekala! Sen karşılaş. Sohramı bana buraya, boynuna ip bağlanmış olarak getir! Hadi git! ...Zafer mutlaka senin olacak. Sohra! Zahirle karşılaştırılmak isteniyor. O cengaver yenilgi nedir bilmezmiş. Yemin ediyorum onu ilk yenen ben olacağım. Şimşek kadar hızlı. Benim atım ralda iyidir. Raş'ın taylarında. Atının böyle asil bir kandan geldiğini bilmiyordum. Belki de bir efsanedir. Kim bilir? Ben hazırım. Artık dayanamayacağım ama hayatta kimseden merhamet dilemedim. Kaderimi tayin etmek istiyorsan hadi durma et. Öldür beni. Cennete gitmen için vakit henüz erken hadi kalk bağışlandın. Esirim olarak işe yarayabilirsin. İşine mi yararım? Evet. Dinle. Rüstem'i tanıyor musun? Görsen tanır mısın onu? Evet, tanırım! Gel! Şuna bak! <Gülüyor> bak. Sohrabı yeni çiğni sandın? <Gülüyor> Sohrabı dünyada kimse yeremez! Benim. Alay konusu oldun. İntikamın alınacak. Bana çok çabuk bir kılıçla kalkan bulun. Hayır. Seni bırakmam Gülnaz. Ne yaparsan yap beni durduramazsın. Çabuk bana bir kılıç at ve kalkan bulun. Yükselsin Sohra! Harbi seni korusun Sohra! Yaşa Sohra! im işte buradayım bu çadır evin olacak. Rüstemi tanıdığını söylüyordun. Birazdan döneceğim ve bu konuyu konuşacağız. Başka bir dövüş kabul ediyor musun sonra? Evet! <Gülüyor> Kıstırıldın, kaçamazsın artık! Böylesine güzel bir yüzüm var da, <gülüyor> dövüşmek niye? <gülüyor> Boşuna çırpınmaya kalkma, benden kaçamazsın. Evet, artık yüzünü de gizleyemezsin. Esirinim şu anda. Ülüğü, ülkeyi tutmuş bir asker bir kadını böyle savaşta mı yenmeli? Şöhretinin üstüne gölge düşürmüyor mu bu? ...seni yenebilmek için. Öylesine büyük bir çaba harcadın ki... ...buna çocuklar bile güler. Sohrap gökyüzündeki tozları tekmeledi. Bir kadını yakalamak için kovaladı dediler. Bu sen olamazsın. Sadece benim yüzümden böyle büyüne sahip olabildin. Senin için... ...iyi kalpli ve inatçı derler. Güzel. Saygımı kazandın Sohrap. Şunu söyleyeyim ki... ...büyük bir dostluğun temeli atıldı bugün. Herkes gördü bunu. Kanımı canımı almak için uğraştım. İkimiz de gerçeği saklayalım. Sır olarak kalsın. Hmm. Mücadelemiz bir oyundu. Herkese böyle söyleriz. Beni sınavdan geçirdin. İyi bir savaşçı mıyım... ...yoksa değil miyim bunu öğrenmek istedim. Yanılıyor muyum yoksa? Bir güneş kadar olsun. ...Güzelliğin tüm silahlardan daha güçlü. Büyük kahraman... ...Sana son bir cümle daha söyleyeceğim. Bir daha böyle bir fırsat... ...Eline geçmeyecek. Bekleyeceksin. İyi ki anlaşmaya vardık. Barış varken... ...Savaşmak ne demek oluyor? Ama benim seninle barış yaptığımı bilmiyorlar. Kalkanınına koru kendini. <gülüyor> Beni yakalayacağın günü sabırsızlıkla beklenen gerekiyor büyük kahraman! Bir gün pişman olacaksın! Kalbimi alaylarınla kırdığın için lanetleneceksin! Bunu sen istedin! Seni elime geçirdiğim an... ...Bütün bu yaptıklarına pişman edeceğim! Tanrı adına yemin ediyorum ki... ...Seni elime geçirdiğim an... ...Ağlaman, titremen, gözyaşların fayda etmeyecek. Seni de mahvedeceğim. Bütün burayla birlikte. Acımadan geberteceğim seni. Ellerimle gırtlağını sıkacağım. Geberteceğim. Benim kaderimde senin eline tekrar düşmek yok. Asıl korkması gereken sensin büyük kahraman. Niye korkacakmışım ben? Zal olur buraya geliyor. Yakışıklı ve güçlü bir askersin. Senin adına üzülüyorum! Öldürülmeden önce askerlerinle hemen burayı terk et! Tele nedir Sohra? Ne oldu? Ne oluyor? Sen bu mücadelede değinilmiş olamazsın sofra Şu ileride gördüğüm yer ne? Böyle bir kent uzun süreden beri içine kötülük girmemiş. Bugün artık işler değişecek. Bütün kenti yakın! Şehri yakıyor! Gülnaz kızım, bu hareket savaş demektir. Krallar başlatır bunu. Benim yüzümden gururuyla oynattır. Şafak sökmesine daha çok var, gitsek iyi olacak. Yapacağımız en doğru şey, yer altı geçidinden kaçmak. Yoksa başımıza büyük dertler açılır. Azizhan. Bu haberi Kral Kavus'a götüreceksin. Ve ona şunu söyle. Sohrap o kadar güçlü ki onu ancak olur Rüstem yenebilir. Kral Kavus isterse ordunun başında buraya gelebilir. Ama sakın Rüstem'siz gelmesin. Yalnız Gazi han, yardım ricasıyla gelmiş. Biz de ona yardım ederiz. Korkulu bir hali var. <gülüyor> Ama titreme! Kimmiş bu Afrusiyap? Hakan değil, kırmızı saçlı bir haydut o! Zafer peşinde. Ama perişanlıktan başka bir şey elde edemeyecek. Guder, askerlerini toplayıp düşmanı saracaksın. Sağ kanada yayılıp hamla buluşacaksın orada. Hata istemem. Liderleri Sohra'la kim karşılaşacak? en karşılaşacağım. Sultanım! Kulunuz der ki onunla Rüstem karşılaşsın. Tekrar ediyorum, onunla ben karşılaşacağım. Yeneceğinize eminim sultanım. Ama ülkede güçlü askerleriniz yok mu? Onlar karşılaşsa? Bana sorarsanız, savaşçılarınızın en iyisi Rüstem. Bırakın Sohra'la o karşılaşsın. Belki de haklısın. Pekala, Richter'dan karşılaşsın onunla. Büyük kahramanımızı çağırın. Ha, evet anladım. Demek sonra bu adamın adı? On gündür orada kamp kurmuş ha. Evet! görüyorsunuz Rüstem! Hadi söyle! Konuş! Neden her şey değişmiş? Uzun yıllar o kadar yalnız başıma yaşadım ki... ...adeta vahşiye döndüm. Sence öyle? Aslında bu sürgün bir şereftir. Şeref mi dedin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki öyle ama... ...ben hak etmedim bunu. Düşün bir kere, hiç insan yüzü görmeden geçen 20 uzun yıl! Farkındayım. Her yıl üzerinde derin bir iz bırakmış. Ha. Bugün vatanım tehlikede. Bakıyorum kalabalık bekliyor. Şuna inan ki büyük Sohrab'ı yeneceğim. Bu bir yemindir, bilirsin ki yeminimi tutarım. Tabi bilirim. Senin yeminin namustur Rüstem. Işte. O sahte kahramana hiç acımayacağım. Sohrab'dan söz edildiğini hiç duymadım. Yaşlı mı, genç mi? 20 yaşında. Heh. Şimdi senin huzurunda tekrar yemin ediyorum ki 21 yaşını bir daha göremeyecek. Sen nasıl böyle çılgınlaşabilir? <gülüyor> Aşk buna kadirdir. Lanet olsun Gülneş Sultan'a. O kendi havasında. Oysa Gülneş Sultan buradan çok uzaklardı. Onu öyle de kolay kandırmış ki. Genç bir adamı komutan yapmak felaket getirir. Bekleyelim. Belki aklı başına gelir. Beklemek iyi bir fikir ama bu arada düşmanı da sessizce yaklaşmakta. Hayatın sürprizleri bazen güzeldir. <gülüyor> ...Bu kadar arzuyla dolu bir savaşçı görmemişti. Bu arzu nasıl olur? Savaşçıların gözü hep yükseklerde olmalı. Kartal yalnız gökleri sevmeli. Bu çılgın arzuyu unut. Bu yalnız felaket getirir sana. Savaşı, kılıcını iyi kullanmakla kazanabilirsin. O zaman gururlu kadın da boyun eğer sana. Büyülemiştim, uyandırdım beni. Sağ ol. Aşk sonraya kalabilir, ama savaş devam etmeli. Gidip sohrapı görmek istiyorum. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Mutlaka tanırsın onu. Bütün dikkatimle bakacağım. Halktan biri gibi giyinirim. Karanlıkta kimse görmez beni. Kimse mi? Karanlık mı dersin? Bak orada kimse uyumuyor. Herkes nöbette. Kuşkulardan hangisi beni babam Rüstem'e götürebilir acaba? Onun önünde diz çöküp boynumdakini vererek senin oğlun demek isterdim. Uman geliyor. Yarın bana babamı göster. Onu tanıyabileceğinden emin misin? Rüstem'i belki 20 yıldır görmedim ama yine de onu tanıyabileceğinden eminim. Turanlı'ya benziyor muyum, hı? Nasılım? Bu kıyafetle her yere girebilirsin. Ben de seninle geliyorum. Seni gizli geçitten geçireceğim. Çok cesursun. Ailemde hiç vak yoktur. Ayrıca kardeşime yardım etmek istiyorum. Esir düştü. Sen bir kızsın ama iyi bir kız. Senin gibi bir kız doğuran ana, bundan gurur duymalı. Hadi gel, yol göster bana. Bu gece ziyafet veriyorlar. Bize ne bundan? Yarın ünlü, soracağım. Yemin ediyorum ki ölecek. Bu çok korkunç! Zalimsin sen! Ne diyorsun sen? Onların kahramanı daha zalim ve gaddermiş. Bir gün eline düşmüştüm, hayatımı bağışlamıştı benim. Başka hayatlar da bağışladı, kardeşiminki dahil. Sense onu öldürmeyi düşünüyorsun! Evet! Yemin ettim bir kere, mutlaka ölecek! Ama sen, yüzüme bak Gülnaz. Tüm kadınların çiçeğisin sen. Seninle kibar konuşmaya çalışıyorum. Koya bıçağı yerine. Düşmanın değilim. Bir kadının ruhunun nerede olduğunu bilirim. Nerede? Kalbinde yavrum. Sana hayranım ve güveniyorum. Biliyorum, sen de bana inanıyorsun. <Gülüyor> Kalbim halkımla beraber. Güzel bir cevap. Gel bakalım yavrum, kaybedecek zamanım yok. sen de buluşmamın şerefine. Aa, çok hoş bir delikanlı. Herhalde birçok kadın peşindedir. Git kardeşin ara. Bekleriz seni. Sen burada mı kalacaksın? Etrafa bir bakacağım. ...Kadın değilim ama... ...Evet... ...Beni cezbeden bilmediğim bir tarafı var. Zafer Büyük Sohrab'ın olacak! Evet, ya... Evet, ya... Dünyada kimse Sohrab kadar büyük ve kuvvetli değildir! Evet, ya... Sırağını kaldır, bileklerim açık. Benim rüzen bir tek şey var, verdiğim namus sözü. Sohra, cömerttir. Söz verdim, geri dönemem. Beni durduracak hiçbir şey olmasa bile... ...kaçmaya niyetim yok. Demek ki vatanımı kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalacağım. Kardeşim, içimde bir felaket olacakmış gibi bir his var. Üstemle Sohrap arasındaki oyun beni ürkütüyor. Beni de öyle. Biliyorum. Belki de bu büyük adam ünlü bir kahraman karşısında yenilecektir. Aralarında o kadar büyük yaş farkı var ki... ...Döndükçe yüreğim parça parça oluyor. Sağ çıkmaz! Genç yaşta ölmesi çok yazık! Genç mi? Ne diyorsun sen? Neden söz ediyorsun? Sözünü ettiğin kim? Sor! Sana şunu söyleyeyim ki... Turanlar savaşta bizimledir. Kadınlar aşık olana kadar büyük savaşçıdırlar ama sonra biterler! Çek sesini! Şansına dua et ki kardeşimsin! Senin anlamadığın, kafanın almadığı pek çok şey var! Elveda! Bir dakika! Bir dakika kardeşim! Bizim babamız bir savaşçıdan çok vahşi bir aslandı! Gitmeliyim artık! Hayır, bir dakika! Öfkeyle unuttuğum bir şey var Güldaz! Evet, babamız bir aslandı! Ama unutma ki aslanların yavruları da birer aslandır! Pekala, affettim, bırak gideyim! Bir şey daha var. Ayrı ayrı yollardan gideceğiz ama aynı sonuca varacağız. Sohrapla üstlerin karşılaşması ikimizi de üzüyor. Haksız mıyım? Gel, bu yüzden seninle ufak bir anlaşma yapalım ki... ...korktuğumuz başımıza gelmesin. Ne dersin? Anlaştık. Gelen ne? Biri bana bak ki... ...Gecenin karanlığında bakışı içime işliyor. Kim, nerede? Orada, karanlıkta. Birinin gözlerini üzerimde hissediyorum. Acı gibi, ateş gibi, tuhaf bir his. Hey, sen! Oradaki! Bir fener al ve bak! Bir şey bulursan kıstır ve yok et! Yapamam. Her şeyi kendi haline bırakalım. Olaylar büyü gerektirmeden gelirsin. Böylesi daha iyi değil mi? Şeytanlar mı? mı? Ya <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> hay, Gitmişim, kimse yok orada! Seni rezil kirki nasıl reddedebilirsin? Görmüyor musun? Orada biri varsa gidip kendim yakalayacağım Evet git Kim varsa getir buraya Durma Mi? Hemen gidelim buradan, sonra anlatırım. Dur, bir daha bakacağım. Öyle garip ki. Sanki bana çok yakın biriymiş gibi geliyorum. Sanki içimden biri. Niye bana öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun? Yoksa gizli bir toplantı için mi gönderildin? Düşman mısın? Kimsin, nesin? Konuş be adam! Cevap ver! Hadi, konuşmayacak mısın? Usta! İşte... Seni tanrılar yolladı. Bu hepimiz için büyük bir mutluluk. Buraya savaş için geldin. Hem de kendiliğinden. Korkusuzca. Bak, sana söylemek istediğim bir şey var. Sohrab senin... Hangi kara kader yolladı onu? Yirmi yıldır görmediğim halde tanıdı beni. Sohra benim tek düşmanım. Herkes üzerinde korku, dehşet ve saygı uyandırıyor. Hadi gidelim. Hayır ustam. Çok yanılıyorsun. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Bu önemli şeyi mutlaka söylemeliyim. Bende kalmamalı. Sohrap! Sohrap neredesin? Onu çoğırmam! Tut sesini! Ne yaptın bıçağını? Çok konuşuyordu. Bıçağımla susturmak zorunda kaldım. Tam üstünde kaldı. <Gülüyor> Bu olandan sonra bir daha kullanamazdım zaten onu. Hadi gidelim. Öyle olsun. Allah'a amca. Tatil için söz veriyorum. Bu işi yapan kral kaos olsa bile intikamını alacağım. Hepinizin huzurunda yemin ediyorum ki... ...Onu acımadan öldüreceğim, kendi bıçağımla. Şimdi sen bana Rüstem'i gösterebilecek tek insansın. Nasıl bir adam olduğunu bilmek istiyorum. Onu nasıl tanıyacağım? Kalkanındaki işaretle. Bunları bilmeliyim. Kaos kalkanı üzerinde altın bir amblem taşır. Ya rüşten? Altın topuklu aslanı ezen bir ejderha. Eğer yalansa hayatın bağışlanmaz, dikkat et. Şu beyaz amblemli, yüzü güneşe dönük aslanlı çadırı gördün mü? Kimin o çadır? Kral Kaos'un kendisinin. Peki ejderhalı mavi çadır? Susun. Ya şu iki kaplanı dövüşür gibi görünen sarı çadır kimin? Girin. Üzeri kartallı kırmızı çadır. Asil Behramın efendim. Panterli pembe çadır. Godarze. Rüstem'in çadırı. Rüstem'in ki nerede? Sana ihtar ediyorum. Doğruyu söyle. Yalan söyleme bana. Rüstem'in çadırı şuradaki olamaz mı? Şurada duran çadır, söyle. Rüzgarda kanatları uçuşan aslanlı çadır soruyorum. Kapının önünde biri var. Belki de Rüstem odur. Değil. Rüstem değil o. Onun duruşu değişiktir. Onun çadırındaki ejderha ve aslan resmi de değişiktir. Öyleyse kim bu savaşçı? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Hayır, bilmiyorum. Hem yalan söylemek adetim değildir sonra Yalan söylüyorsun. Güneşin doğuşuyla dövüş başlayacak. Güneş de birazdan doğacak. Nerede o büyük kahraman Rüstem? Bizim Ulu Sohrap hala son bir gayrette kan dökülmesine mani olmaya çalışıyor. Ama siz ona uymuyorsunuz. Aranızda iyi bir dövüşçü var mı? Casus Afros yapın bildirdiğine göre Rüstem bu görevden alınmamalı. Sohrab'ın kılıcı çok güçlü. Durup dururken herhangi bir tuzağa düşmeye gerek yok kanısındayım sultanım. Başka bir şey düşünebiliriz sultanım. Eğer izin verirseniz ben Turanlı ile görüşebilirim. Bak iyi dostum Tuz. Rüstem yenilginin tadını hiç bilmez. Şanssızlığın ne zaman geleceğini kimse bilemez ki. Bence Sohrab seninle karşılaşmadan önce de sonra da kim olduğunu bilmemeli. Dövüşürken adımı gizleyeceğim ha. Bundan daha onur kırıcı bir şey olamaz. Ama bu tehlikeden ülkeyi kurtarabileceksek... ...büyük savaşçı bir kerecik adını gizleyebilir. Savaş savaştır. Ve bize zafer getirecek her hareket iyidir. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Sevgimi, saygımı kabul ediniz. Meraklı gözlerden, okçulardan uzak. Tek, tek dövüşmek isterim sizinle. Anlaştık. Bakalım karşımdaki nasıl bir şey. Çevremizde kimse olmayacak. Dövüşürken yanımızda kimse yaklaşmayacak. Güzel bir yer. Evet, bu vadiye Beyaz Leylak Vadisi derler. Burada duralım mı? Sen bilirsin. Her ne kadar çiçeklere basmak yazıksa da sen istedin. Duralım. Burası iyi mi? Öyleyse başlayalım. Niye acele ediyorsun? ...seni çabucak atlayıvereceğim. <gülüyor> Acele eden sensin. Çok gemsin Bakalım hangimizin sonu olacak. Ben... ...sen daha doğmadan evvel... ...tek başıma bir orduyu yenmiştim. Öyleyse sen Rüstem olabilirsin. Hayır, savaşçıyım. Öyle bir his geldi içimden. Sen Rüstem'sin. Evet, Rüstem'sin.. saklama bunu.. hadi söyle.. ben eminim Rüstem olduğuna. O her şeyin üstünde.. değil ya, sadece savaşçıyım. Öyleyse kolla kendini, dövüşe başlıyoruz. Ere göre dövüşecek? Kazandın. Ama törelerimize göre ilk vuruşu kazanmak kesin sonuç değildir. Bizde kazanan kaybedene bir hak daha tanır. Anlaştık mı? Çok asil bir töre bu. Hoşuma gitti. Törelerinize uyuyacağım ve silahımı kullanmayacağım. Eğer istersen nefes verelim biraz sonra devam ederim. ...şimdi ne yaptı aptal? Kurtulmasına sebep oldu. Sonuçtan korkmaya başladım. Hadi öldür onu. Nereden biliyorsun? Başından beri buradaydın. Evet. Burada ve hiçbir yerde. Bu yaptığını pahalıya ödeyecek. Gençliğin verdiği aşırı kendine güven bu. Öp yakaladı ve dizginleri gevşetti. Hakan'ın verdiği emirleri unuttu. Oysa düşmana aman verilmez. Düşman bağışlanmaz. Nedenini bilmiyorum ama... Sana karşı içimde garip bir his var. Bu yüzden seni öldürmeden önce tekrar soruyorum. Kimsin sen? Eğer zal olursam sen söyle. Hemen barış yapalım. Kılıçlarımızı toprağa gömelim ve bu dövüşü burada keselim. Ya ya devam edecek. Hayatım boyunca bugüne kadar hiç günüş duruma düşmedim ben. Bütün ısrarlarına rağmen gerçek adımı söylemedim. Ufak bir yenilgiden sonra mı söyleyeceğimi sanıyorsun? Bu iş, o kadar ucuz değil. Sen şöhrete susamışsın. Ama ben senin düşündüğün kişi değilim. Rüstem seni şu dağın öbür tarafına fırlatıverirdi. Uçar giderdin. Ama bakıyorum hazır değilsin. Giyinmemişsin. Evet, rüyasız derin bir uykudaydım. Fakat seni bekletmek istemem. Bir dakika, kolunda ne var? Bir dizi altın ışık gibi. Bu benim dövmem, savaşçı işaretim. Ama bu olmasa da düşmanımı yenerim. Ooo, ne kadar şuursuz konuşuyor. Şimdi hangi silahla savaşacaksın? Hepsi kırıldı. Silah kalmayınca bilek bileğe, göğüs göğüse. Sen hazırsan ben de hazırım. Bu yolla insan başkasının belini kırabilir. Evet, gücümüzü bir daha deneyelim, hadi. Savaşçısın. Aynı zamanda bir kadın. Savaşın kadınlar ve analar için anlamını bilirsin. Ben her ikisiyim. Buraya Sohrapla... ...Rüstem'in dövüşmelerine engel olmaya geldim. Çok geç kaldım. O tepelerin üstünde... ...Rüstem'le Sohra... ...Ölüm dövüşü yapıyorlar. Ah oh, ne yaptık biz? Belli Kıvılcım'ın yüreğimizi hiç titretmedi mi? Oğluyla karşı karşıya bir baba... ...babasıyla karşı karşıya bir oğul. Hayvanlar, kuşlar... ...deniz yaratıkları... ...dünyadaki her şeyin yavrularını tanır. Nefretten kör olmuş bir adam düşmanını tanımaz. Ama oğlunu tanır. Beni onlara götür. Ne olur götür beni onlara götür. Yapamam. Nöbetçi askerler bizi öldürür. Başka bir yol denemeliyiz, başka bir yol! Bana güvenmelisin! Henüz zaman varken onları durdurabilsek! Atın! Şu rüzgar gibi giden ata bakın! Üzerinde sürücüsü yok galiba! At üzerinden atmış olmalı onu. Evet, aşı bir at! Nereye gidiyorsun, geri dön! Bırak, gitsin! Yakalayacağım onu! Bir at, bir attır! Düşmanın bir atı eksik olur mu ...sonra mı yenemiyorsun? Genç adam, çok güçlüsün. Ne o hemen pes et diye başladı. Tanrım, kalbime giren bu hissin üstesinden gelmeme yardım et. Düşman olmamıza rağmen onu incitmek istemiyorum. Sadece bir babanın oğluna duyabileceği bir his bu. Tanrım, savaş savaştır, bana gücümü geri ver! ...İçin yapılan her hareket iyidir. ...senin ellerinde... Ve bu senin suçun değil. Bu sabah... ...heniz çok gençken kader beni ölüme yolladı. Gençler bugünlerin tadını çıkartırken... ...ölümün kara gölgesi... ...gözlerimin üzerine çökecek. Hayatımı sona erdiren sen... ...git zalı olur de ki. ...onu bir dövüşte yere serdim... Öpürken, son olarak senin adını söyledi, Rüstem. Senin karşındaki Rüstem, kendi öz oğlunun ölümüne sebep olan o, senin baban, karşındaki Rüstem! Demek ki Rüstem sensin. Kızgınlığımın içinde bunu anlayamadım. Hayır, doğru değil bu! Rüstem değilsen, kimsin öyleysen? Kenan o yalan söyledi. Rüyakarlık, ihanet mi? Ben doğruyu söyledim. O bıçak da benim. O işaret, benim işaretim. <gülüyor> Ey ihanet o zırkatel. Allah'ım! Bilmeden kendi oğlumu öldürdüm! Ellerimle öldürdüm onu! Öldürdüm! Oğlum! Oğlum benim oğlum! Allah'ım dünyanın bütün lanetlerini yüzüme yadır ne olur! Oğlunu öldürdürmüşler, kendini de! Bunu defalarca söylemiştim! Burada mısın sen? Burada ve her yerde! Demek sendin! Şeytanın intikamı! Bunu ben yapmadım! Sana iblis yemin ederim! Sen kendini öldürdün Rüstem! Sen, söyle bana! Kimden yanasın? Bak Uman, suvarisiz bir at düşman kampına doğru ilerliyor! <Gülüyor> Lanetli gün! Rüstem, Sohrap'ı yendi. Rüstem yenildi. Rüstem'in atı Raşk. <Gülüyor> Yezdan, altın gibi bir fırsat doğdu. Seni sakat, gel buraya! Sohrap yok! Şimdi sıra benim, sizi ben zafere götüreceğim. Her yeri edeceğim ve kralın emrine sunacağım. Haydi, öttür şu boruyu! <Gülüyor> ne oldu onlara? Gölüş nasıl sonuçlandı? İkisi de ölmüş diyorlar. Büyük tanrım! Neden bana karşı bu kadar zalimisin, neden? Rüstem, Rüstem öldürüldü! Kahraf öldürüldü! Nihayet kurtuldum! Savaş tavulları çalınsın! Artık savaş başlıyor! Tanrı, onları yenecek gücü bana mutlaka verecektir! Onları niye şaşırtmıyorsunuz? Buna ne gerek var? Ben ordumun gücüyle onları yenerim! Ya da şeytanın yardımıyla ona ihtiyacın olursa her zaman hazır. Sadece insanlar ve akrepler kendilerini mahveder. Zal olur Üstem gölünü yitirdiği için kendini de yitirecek. Hayır iblis o asla olamaz. Benim oğlum yaşıyor. Tulat! Tulat! Tulat! Henüz Sohrapsayken Kavus'a git, bana bir hayat göresi versin. Bunu kendim için istemediğimi bilir o. Ne bağısına olursa olsun onu hemen bana getir. Hadi durma! Ve bundan böyle de Sohraps, babasının yaptığı gibi ömrü boyunca büyük hükümdara hizmet edecektir! Şu anda kurtulmandan başka hiçbir şey önemli değil benim için. Baba! Ölüyorum ben! Hayır! Hayır! Ölmekten korkmuyorum baba. Savaş devam edecek diye. Baba! Düşmanlarını unut. Evlerine gitmelerine izin ver. Ve savaşı durdur. Sana yemin ediyorum evladım. Savaşı durduracağım. Ve bir daha... Elime silahı almayacağım. Umar'a söyle ordularını geri götürsün. Geri götürsün. Tabii oğlum söylerim. gibi bizim avacak! Düşmanı yok edeceğiz! Ey şair! Şiirlerinin ve şarkılarının... ...Ölümsüz olmasını istememiş miydin sen? <gülüyor> i̇şte acı son! Benden bu vadiye yalnızca anı olarak insan kafaları kalacak! Birikecek o kafalar Şunu unutma ki Bir Hakan Kestiği kafaların abidince sonsuza kadar yaşar Öyle Niye konuşmuyorsun Niye cevap vermiyorsun Benimle aynı fikirde değil misin Bir düşün Düşünmek mi Ömür boyu şair olarak yaşamayı tercih ederim Kravallı, aptal şair. Bütün düşüncelerinin biriktiği o beyninde bir bölüm gerçeği saklıyor. Herkes saldırıya hazır mı? Evet Kral kaos herkes hazır. Haberci eğer istediğimle geldinse çok geç. Tanrı onu benden aldı bile. Karımsın. Sen yaşıyorsun. Ama o... Hayır ölüyüm. Onun gibi. Hatta daha fazla. O sadece uyuyor. Sonsuza dek de uyanmayacak. Altyazı <Gülüyor> Savaş denen o saçmalığın. Şimdi başka bir savaşta başka evlatlar da ölecek. Neden? Niçin? Niye? Bugün senin gözyaşlarına yalnız oğlum değil. Dinle bak, bu sesler, evet bu sesler, yalnız kralın evdeydi, askerlerin çaldığı borozantin isterim. Oğlum ve onun gibi ölenler için çalıyorlar. Ama ne oğlum, ne de ötekiler bir daha geri gelmeyecek. Sonra bölükken savaşa son vermemi istedi. Şimdi gidip onlara söyleyeceğim. Ben kötüyüm, katilim. Rus'tan canını öldürdü! Rus'tan bir katildir! Çekülmesin artık! Gereksiz yere ölmesin delikanlılar! Askerler! Askerler! O günden beri bu vadinin adı kan renkli laleler vadisi oldu. Rüstem, oğlunun arkasından mezara gitti, tahmina da onun arkasından. Bütün bunlar asırlar önce oldu. Ama efsanesi bugüne dek gelmiştir. Gece kan renkli lalelerin üzerine inince laleler ağlar. Müstem'le Tahmina'nın gölgeleri oralarda dolaşır, durur. Bu çok eski bir hikayedir. Gerçek bir hikaye. Bütün bunlara rağmen insanlar o günden beri değişmediler.